Hiçbir yere gitmiyorsun. Gitmiyorsun dedim sana. Tamam seni kırdım. Herkes gibi değilim ben. Yıkıntıların içinden çıktım geldim ben buraya. Sen de gördün o yıkıntıyı. Kuşkuyla, öfkeyle, nefretle korudum kendimi. Ben senin gibi değilim. Aydınlığa değil, karanlığa dönük yüzüm. Ama o karanlık çok derindeydi. Anlasana. Aynı tepkileri veremeyiz biz. Çünkü ben... Allah kahretsin ki ben Yaman Kırımlıyım! Yeter! Hala mı üste çıkmaya çalışıyorsun? Sen kendini açıklamak istemiyorsun ki. Tek istediğin haklı olmak. Ya hata yaptığını anladığında bile gelip özür dilemiyorsun. Niye? çünkü sen özür dilemezsin. Böyle parçayı bak, görmüyor musun? Söylediklerinin canım ne kadar yattığını görmüyor musun? Kalbimin ne kadar parçalandığını görmüyor musun? Artık bir daha kimse bir araya getiremeyecek bu dağılan parçaları.